Rüyada terörist görmek rüya gören kişi için tehlikeye işaret eder. Rüya sahibinin etrafında sahte dostları olduğuna, bu kişilerin bulacakları ilk fırsatta kişiye hem maddi hem de maddi manevi zarar vermeye planladıklarına işaret eder. İçinde kötülük, fesatlık, art niyet taşıyan kimselerin varlığına işaret eder. Rüyada terörist görmek rüya sahibinin malından parasından yemek için ona kötülük yapmanın peşinde olan kişilerin varlığına tabir edilir. Rüyada terörist saldırısına uğramak Rüyada terörist saldırısına uğramak belalı bir durumun içine düşme ihtimaline işaret eder. Rüya sahibinin temkinli davranmaması durumunda kendini kötü insanların arasında bulacağına, kötü şeyler yaşayacağını anlatır. Rüyada terörist öldürmek. Rüyayı gören kişinin kendisi için tehlikeli olan, sürekli başını ağırlamasına sebep olacak işler yapan kişilerden yakasını kurtaracağı anlamına gelir. Kazadan beladan, kötülükten uzaklaşmaya, güvende olmaya, huzuru yakalamaya anlatır. Rüyada terörist olmak. Rüya sahibinin düşmanlık duyguları için açıklanır. Duyguları ile açıklanır. Kişinin içinde yaşadığı, bastırdığı öfkeye, kim ve nefreti anlatır. Bu rüya kişinin iç dünyasında yaşadıkları, kimseye zarar vermemek için hep içine attığı duyguları ile yorumlanır. Rüyada terörist ile savaşmak. Rüyayı gören kişinin ticarette ve meslek hayatında kendisini bozguna ve başarısızlığa uğratmak isteyen kişilere karşı mücadele edeceği, onlara karşı zafer elde etmek için adına, Zafer elde etmek adına elinden geldiğince savaşmaktan vazgeçmeyeceği anlamına gelir. Rüyada terörist vurmak, rüya sahibinin etrafında dolaşıp duran, zararlı kimselerle gireceği mücadele ile değerlendirilir. Kişi bu kimseleri alt etmeyi ve bertaraf etmeyi başaracak, onların kendisi için bir tehlike unsuru olma ihtimalini yok etmiş olacaktır diye anlatılır. Rüyada terörist öldürmek her anlamda hayır, bereket ve güzelliktir. Özellikle Allah düşmanı münafıkları öldüren kimse büyük menfaatlere kavuşur, ömrü bereketle bollukla geçer. Rüyasında teröristleri öldüren kimse hem kendisine hem de milletine karşı büyük iyiliklerde bulunacaktır. Buraya rüyada çalışmalar, çalışmalarınızla vatana millete faydalı bir insan olacağınızın, toplum içinde yükseleceğinizin ve büyük bir grup insana yardımda bulunacağınızın göstergesidir. Rüyasında zararlı teröristleri öldüren kişi düşmanlarının şerrinden emin olur. Aynı zamanda buraya maddi manevi isteklerin kabulüne işarettir. Rüyada bu bir ülkeye zarar vermek isteyen teröristleri öldüren kişi önemli bir mertebeye erişir ve toplum için önemli işler üstlenir. Rüyada teröristlerden kaçmak, sıkıntıya düşülmüş bir meselenin sonunda rahatlamak demek olduğu gibi kişinin acil önlemler alması gereken durumlarla karşılaşacağını, bu nedenle psikolojisinin yıpranacağını bildirir. Gerçekleri görmeye başlayan etrafındaki yalancı, uğursuz, kıskanç, haris kişileri fark eden rüya sahibinin onlardan uzaklaşmaya çabalayacağını ve ailesini de bu kişilerin kötülüklerinden uzak tutabilmek için çaba harcayacağını bildirir. Bu rüyanın kesin olarak bildirdiği şeylerden biri de kişinin bir tehlike altında olduğu ve durumun bilincine vardığıdır. Uyarı olarak da görünmesi gerektiği için buraya rüya her türlü önümü almak doğru olacaktır. Yaşamdan bölge veya içinde bulunan koşulların kişinin hayatı, malı, sevdikleri için, güven teşkil etmediği için farklı yöntemler bulması gerektiğinin altını çizer. Rüyada teröristten kaçmak. Gerçek hayatta can ve mal güvenliği için çeşitli önlemler almak, var olan hayat düzeninin aynı şekilde kalabilmesi için çaba göstermek manasına gelir. Rüya sahibinin hal hareketlerine dikkat ettiği, bilmediği yahut yeni tanıdığı insanlara hemen güvenmek yerine mesafe koyması veya koyduğu bir dönemi işaret eder. Sosyal ortamlardan uzak durulacağını, birikim yapabilmek için harcamaların kısılacağını işaret eden rüya, kötü niyetli insanları önceden sezen ve içgüdülerine göre hareket eden rüya sahibinin doğru adımlar atacağını, kendisini koruyacağı gibi ailesine zarar gelmesini de önüne geçeceğini bildirir. İş hayatında, özel hayatta kişinin düzenine hayatına zarar vermek isteyen kötü niyetli insanların varlığına dikkat çeken rüya, akıllı adımlar atarak riske girmeyerek davranan kişinin bu insanlardan kolayca kurtulacağını Zarar görmeden yaşayacağını alamet eder değerli arkadaşlar. Rüyada su almak bir başkasından ilim irfan öğrenileceğine, hikmet sahibi olunacağına işaret eder. Su almak kişinin kendi çabaları sonucunda edineceği maddi kazanca ve helal lokmaya işaret eder. Sıkıntı çeken kimseler için dini inancı sağlam bir kişiden alınacak yardıma, çıkacak bir fırsatı değerlendirip iyi bir gelire sahip olmaya, işsizler için kendi işini kurmaya işaret eder. Su almak aynı zamanda bekar kimseler için görücüye gelen kişiler arasından seçim yapmaya yorumlanır. Su alıp evine getirdiğini gören kimseler için evin bereketinin artacağı ve nimetlerinde helal olacağının altını çizen rüya, İslam'a açıdan da kişinin dini yükümlülükleri hakkında bilgi alıp doğru yola ilerleyeceğini anlatır. Rüyada su aramak, rüya sahibinin çok bunaldığını ve ruhsal çöküşe doğru yol aldığını içinde bulunduğu bu durumu yakınlarıyla paylaşmadığı için kendi başına çıkar yol aradığını bildirir. Vefa ermek isteyen rüya sahibinin ev ve iş yerini değiştireceğini, maddi yetersizlikler nedeniyle aile yaşantısında ve geçimsizlerle karşılaşacağını, aile yaşantısında da geçimsizlerle karşılaşacağını, kemerleri sıkarak bütçesini doğru şekilde kullanmaya çalışacağını bildirir. Çölde sorularını görmek hayat koşullarının zorlaştığını, eski yaşantıya dönmek istediğini, koşulların kişiyi her geçen gün karamsarlığa gittiğini ve kimseden yardım görülmediğini bildirir. Kişinin mutluluğa, huzura, aşka duyduğu ve bildirdiği gibi çocuk sahibi olamayanların çağrardıklarını ifade eder. Soru kişi yakınlarından beklediği desteği göremediği için mutsuz olur. Psikolojik açıdan içe kapanmanın da işareti olan rüya, dostluk ve muhabbetin azaldığı, çıkarcı insanların kişiyi sömürdüğü bir dönem içinde bulunduğunu tabir eder. Rüya dostu aygırı görmek genellikle iş hayatına yönelik yorumlarla tabir edilir. Su aygırı kişinin güç ve mevki kazanacağı gelir yüksek bir iş sahibi olacağına işaret eder. Su aygırı görmek aynı zamanda kişinin yakın çevresinde bulunan itibarlı varlıklı kimselere de işaret eder ve bu kimselerden yardım görüleceğine yorumlanır. Su aygırı mal ve mülk sahibi olmaya, altın gibi değerli zinet eşyalarına sahip olmaya ifade eder. Rüyada su bardağı görmek güzel ve hayırlı olan rüyalar arasında yer alır. Rüya sahibinin yüzünün güleceği, kısmetinin bol, şansının da açık olacağı, kendisi için edilen hayır dualarının eksik olmayacağı, hayatının huzur içinde geçeceği, sabit bir geliri olacağı ve böylece gelirin hiçbir zaman eksilmeyeceği anlamına gelir. Rüyayı gören kişinin afiyette ve sevdikleriyle hoş muhabbetli olacağına tabir edilir. Rüyada su baskını görmek kişinin kendisini ve hanesini etkisi altına alacak büyük bir sıkıntının işaretçisi olandır buraya. Maddi manevi kayıplar yaşanacağı ve hastalıklar ve kazalarla dolu sıkıntılı günlerin geldiğini işaret eder. Çok güçlü ve azılı bir düşmana işaret eden rüya büyük bir tehlike haber verdiğinden duyalı, duya, dolayı uyarıcı bir rüyadır. Tüm yaşamın bir anda değişeceği ve çok uzun zamanlar yaşanacak derin acıların ortaya çıkacağını bildiren rüya hayırlara yorulmaz. Rüyada sübidonu görmek, kişi için güzel bir fırsat yakalanacağına, bu şansı doğru değerlendirerek gelecek için para biriktirmesinin rüya sahibinin yararına olacağına işaret eder. Sübidonu genellikle gelecek için yapılan işlerin para biriktirmenin sembolü olduğundan, güzel ve verimli bir döneme girildiğine de işareti olarak alınmalıdır, ele alınmalıdır. Büyük bir sübidonu gören kişiler tez zamanda şansının da yardım etmesi sonucunda zengin olur. Beklenmedik şekilde hayat kalitesinin artmasına ve kişinin sürpriz bir şekilde alım gücünün artmasına alamet olan rüya, mutlu ve varlıklı bir evlilik hayatına sahip olmaya ve yaşamaya işaret eder. Küçük bir sübüdone ise genellikle kişinin büyük paralar kazanmasına, her zaman hayatını normal bir şekilde kazanmasa da, normal bir şekilde hayatını devam ettirmeye, kimse el açmadan, dara düşmeden sürdürebileceği koşullara sahip olacağına yorumlanır. Rüyada su birinkisi görmek, kişinin manevi anlamda kendisini geliştirmeye çalıştığını, bu konuda girişimlerde bulunduğunu, ancak İslam'a açıdan kişinin daha çok ibadete ve Allah'a yönelmesi gerektiğinin altını çizen bir rüyadır. Ruhsal açıdan da zayıf olunduğuna ve desteğe ihtiyaç duyulduğuna işaret eder. Rüyada temiz su birinkisi görmek, genellikle gelecek güzel günleri işaret eder. Ancak bu rüya kişinin kendi hayatı ile ilgili risk alması gerektiği konusunda uyarıdır. Bazen de risk almadığı için karşısına çıkan fırsatları kaçıran kimseleri temsil eder. Rüyada süperi görmek geleneklerine çok bağlı olan kişinin yeni bir gelişmeyi içine sindiremeyeceği ve karşı duracağı için sıkıntılı bir psikoloji yaşayacağına işaret eder. Aile içinde eşin ve çocukların kişinin hayata bakış açısının aksine davranışlarda bulunması, kararlar alması ya da kendi istekleri doğrultusunda davranması sonucunda oluşacak gerginliklerin uzun bir süre devam edeceğine ve ailenin bu durumu toparlamakta güçlük çekeceğine işaret eder. Aşırı içine dönük bir yaşama sahip olan kimseler rüyasında su böreği görürse, beklemedikleri bazı değişiklikler sonucunda alışıkları standardın dışına çıkarlar. Çok tatsız olmasa da kişinin bakış açısını değiştirmek zorunda kalacağı için kısmen de olsa sıkıntı çekeceğine yorumlanır. Rüyada su borusu görmek, hane içindeki birinin geçici bir rahatsızlık nedeniyle sıkıntılı günler yaşamasına, rüya sahibinin duygusal olarak aşırı hassas olmasına ve olaylara mantık çerçevesinden bakmakta zorlanacağına işaret eder. Çözülmesi için uzun süredir beklenen bir sorunu halletmek için kolları sıvayacak olan rüya sahibi, kırgınlıklarını ve küskünlüklerini bir tarafa bırakarak tüm aile dostlarıyla bir araya gelir. Eskiden kalan bazı husumetlerin son bulması için sevilen ve sayılan bir kişinin ara buluculuk yapacağına işaret eden rüya, tartışmalı geçen evliliklerde tekrar sıkkınletin hakim olması şeklinde yorumlanır. Gençler için adım adım kariyer basamaklarını çıkabilecekleri, her geçen an kendilerini çok daha geliştirerek ileride yönetici olacakları bir şey girmelerin müjdesini verir. da su damlaması görmek. Az da olsa elde edilen gelirin kişinin hayatını sürdürmesi için yeterli olacağına, kıt kanaat geçinilse de asla şikayet edilmeyeceğini bildirir. Tavandan su damladığını görmek, aile hayatında istenmeyen durumlara, hesapta olmayan masraflar çıkacağına, bir süreliğine maddi sıkıntılar yaşanacağına yorumlanır. Çatıdan su damlaması görmek evlilikte çatlaklar oluşturacak kavgaların işaretiyken, bir musluktan su damladığını görmek ise yeni başlayan veya yeni açılan bir işte henüz istenilen gelirin elde edilemeyeceğine sabrederek hareket edilmesi halinde ilerleyen zamanlarda maddi olarak daha rahat olunacağına işaret eder. Rüya sahibinin hayatını istediği noktaya taşımakta zorlandığını, her işi kendi başına yapmak ve ailenin geçimini tek başına üstlenmek zorunda olduğu için yıprandığını ifade eder. Su damlaması, kısmetlerde tıkanmanın şanssızlıkların da işaretidir. Rüyada su deposu görmek, rızkın çok bol olacağına, mahsullerin fazlalaşacağına eğer su deposu gördüyseniz, çiftçilik yapanların zenginleşeceğine, fakir olanların bundan sonraki yaşamlarını daha iyi şartlarda geçireceğini anlatır. Kişinin eli ayağı tutuyorken birikimlerini yapacağını, ailesini geçindirecek kadar bir geliri her zaman sabit tutacağını, hiçbir sorumluluğundan vazgeçmeyeceğini bildirir. Su deposu, ferahlamak ve rahat bir nefes almak anlamlarına gelir. Rüya sahibinin hayatındaki kirlilikten arınacağını, dua edip ele açarak Allah'a varacağını, hak yemeden her zaman helal lokma isteyerek yaşayacağını, sahip olduklarına ihtiyacı olan başka kişilerle de paylaşacağını bildirir. Rüyada su dökmek, beklenmedik bir sıkıntı ile karşılaşacağına, işlerin istenmeyen bir hale geleceğine ve rüya sahibinin keder dolu günler geçireceğine yorumlanır. Rüyasında üzerine sıcak su döktüğünü gören kişi hastalığa yakalanır ve vefat eder. Bir cam şeyi kırıp içindeki suyu döktüğünü gören kişi evli ise ve eşi de hamile ise bu durumda eşi doğumda hayatını kaybeder ancak bebek hayatta kalacak denir. Cam şişe kırılmaz ama su dökülürse bu durumda bebek ölür ama eş hayatta kalır. Su dökmek genellikle hayırlara yorulmaz, türlü sıkıntılara, dertlere yorulur. Rüyada su doldurmak, çok büyük bir hayırla karşılaşacağına çok büyük bir iyilik göreceğini işaret eder. Allah katında isteklerin, duaların kabul göreceğine yorumlanan rüyada görülen su eğer temiz ise büyük hayırlara, kirli yağulanık ise kişinin büyük bir sıkıntı ile karşı karşıya kalacağını, sağlığını bozacağını bildirir. Kirli su dolduran kişinin başında uğursuzluklar dolaşır, kaza gibi tehlikeli durumlar içine girer. Rüya'da su fışkırmasa Bereket anlamına gelir. Kişi için hayırlı ve güzel yorumlanacak bir rüyadır. Özellikle parayla ilgili her türlü sorunun bu rüyadan sonra biteceğini, aksi şekilde kişinin borçlu değil zengin bir hayata adım atacağını bildirir. Tarihin dönmesi anlamına geldiği gibi, kader çaykarında kişinin kişi için olumlu yönde değişeceğini, her türlü istek emele ulaşmakta zorluk çekilmeyeceğini, fakir bayağı sürenler için bereket dolu, maddi rahatlık içinde geçecek bir hayata sahip olacaklarını bildirir. Fışkıran su temizse güzel ve hayırlı haberler alınır. Hak edilmiş keler kazanç manasından gelir. Fışkıran su kirliyse ise bu durumda ikircikli düşüncelere düşüleceğine, yanlış karar alınması, yanlış kararlar alınması suretiyle maddi konularda büyük kayıplar yaşanacağına, iş alanında tıkanmaların, kavgaların, rekabette altta kalmanın söz konusu olacağına işaret eder. Değerli Arkadaşlar...